2 bölü 9 kesrine 2 bölü 9 olarak yazılabileceğini görmüştük. Herhangi bir kesri, kesrin payı bölü kesrin paydası olarak yazabiliyorduk. Buradan ilginç sonuçlara ulaşabiliriz. Bu sonuçlardan bazılarını biliyoruz. Bazılarını ise bu videomuzda öğreneceğiz. Örneğin 7 bölü 7 kesrine 7 bölü 7 olarak yazabilirim. Pay bölü Eşittir 1. Bu durum şu ana kadar gördüklerimizle de örtüşüyor. 7 bölü 7 bir bütünün tamamı eder. Bir bütün de 1'e eşittir değil mi? 1 demek bir bütün demek. Şimdi daha ilginç sayılar deneyelim. 18 bölü 6. O zaman bunu da 18 bölü 6 olarak yazabiliriz. Ki bu da eşittir 3. Şimdi bu mantıklı mı diye düşünelim. 18 bölü 6 gerçekten 3'e eşit mi? 18 bölü 6'yı 6 artı 6 artı 6 bölü 6 olarak yazabilirim. Ve bu da eşittir. 6 bölü 6 artı 6 bölü 6, tekerleme gibi oldu, artı 6 bölü 6, Evet tam tekerlemeye döndü. Daha önce 6 bölü 6'nın 1'e eşit olduğunu öğrendik. Bunların her biri, her bir tanesi 1'e eşit. Burası 1, artı 1, artı 1. Bu da eşittir 3. Çok güzel. Aklınıza şu soru gelebilir. 18, 6'nın katıdır. 18, 6'ya kalansız olarak bölünebilir. Peki, şöyle düşünebilirsiniz, paydanın payı kalansız olarak bölmediği durumlarda ne olacak? Şimdi payın, paydanın katı olmadığı bir örnek yapalım, katı değil. 23 bölü 6. Bunu da 23 bölü 6 olarak yazabiliriz. Şu kenarda 23'ü 6'ya bölelim. 23'te 6, 3 kere var. 3 kere 6, 18. Çıkaralım, 5 kaldı. 23'ü 6'ya böldüğünüzde 3 tam ve 5 kalan var diyebilirsiniz. Şimdi de bu bilgiyi kullanarak 23 bölü 6'yı tam sayılı kesir olarak yazacağız. 23 bölü 6'yı iki parçaya ayırabiliriz. İlk parça kalansız olarak 6'ya bölünebilecek. 23 bölü 6'yı 18 artı 5 bölü 6 olarak yazabiliriz. Dikkat edin, 23'ü iki parçaya ayırdık. Parçalardan ilki, 6'nın katı. 6'nın katlarından 23'ün içinde olan en büyük sayı 18. 18 artı kalan bölü 6. 23'ü 6'ya böldüğümüzde 5 kalmıştı. Bunu da 18 bölü 6 artı 5 bölü 6 olarak yazabiliriz. 18 bölü 6'nın 18 bölü 6, yani 3 olduğunu biliyoruz. 23 bölü 6 eşittir. 18 artı 5 bölü 6'ya eşit. 3 artı 5 bölü 6 eşittir. Eğer bunu tam sayılı kesir olarak yazmak istersek, 3 tam 5 bölü 6. Bu kadar kolay.